Bu sonra kendi kendime dedim ki harbiden koca tanrıvan mitolojik şeyi kesiyor adam harbiden yapılır mı dedim haklı buldum ha sonradan ha. Ben de delirdim Ananı sikkeyim ya Elimde gazoza böyle böyle sallarsam boğulur işte ya Ulan evdeki son telefonumun da üstüne şey döktüm be Allah Allah Gördünüz mü lan dökülüşü gözüktü mü? Havada bildiğin var ya yarısı gitti şuna bak Yarısı havada <gülüyor> gitti <gülüyor> Son telefon son son Ya evdeki son telefon dediğim şey oğlum iPhone 12'm vardı kırıldı Bir de kırılma bak kırıldı su döküldü üstüne Anasını sikim böyle can Yani düşüyorsun kırılıyorsun bir de üstüne su dökülüyor falan Böyle de bir şansa yok yani anladın mı E bu telefon su geçirmezdi diyorum e çatlaktan geçmiş diyor. E çatlaktan geçirmez demedi. Hani o öyle bir şey yazılmamış ki yani. 12 değil ya. 11 aman akıyım. Yalnız söyle. Bu son. Bir önceki işte ya. 11 Pro mu ne? 12 gelmedi ki daha. Çıktı mı? O da ayrı bir mesele yani. Şu telefonu değiştireceğim. Bir 12 alacağım. Adam diyor ki Amerika'da bir arkadaşım yaşıyor. Baba diyor biz 3 aydır kullanıyoruz diyor eskidi telefon yenisi çıkacak diyor bana koyim Dedim baba bize gelmedi ki de Bak gözüktü ney lan o Yapılır mı dedim haklı buldum ha sonradan Ben de delirdim Anada siktir Bak işte Bak Allah aşkına yani böyle bir şey var mı ya Elimden av gibi sallıyorum bak Ben de delirdim <gülüyor> Lan nasıl görmüyonuz şurada işte amınakoyim bak Aa burda Ben de delirdim <gülüyor> Ananı sikeyim ya? <gülüyor> Elimde kasosu böyle böyle Böyle <gülüyor> böyle, böyle, böyle. Bu ma. benim iki paket kolonya içince böyle oluyum Kasosu böyle böyle savurdum Burda noluyo oğlum bu klipler ne ya Twitch miydi lan orası Nereden attın oğlum sen Allah Allah Why are you you Kapak fotoğrafını tasarım yaptım abi nasıl olmuş? Heh, Enes <gülüyor> Ya senin Allah belanı vermesin ya Arkadaşlar bu arada çekilişler size bu hesaptan geliyor olacak Enes'ten Eee ondan dolayı, dolayıcısıyla Eee dolandırıcılara itibar etmeyin Ana dolandırıcı burada bak orası bu. Bu dolandırırsa okay buna okey verin. Bana da elçik oğlum 100 200 bir şeyler atsın. Adamı da dolandırsın ya. O da elçik parasına baksın anladın mı ya? <gülüyor> Dur bakalım.